Eskişehir Vlogu'na hoş geldiniz. Biz ile alakalı iki farklı bölüm yayınlayacağız. Bunlardan bir tanesi İzmir'den Eskişehir'e giderken ve İzmir'e geri dönerken yolda neler yapılır, neler yenilir, nerelerde durulur bunlarla alakalı olacak. Siz şu an o videoyu izliyorsunuz. Önümüzdeki haftada Eskişehir'de neler yaptık, neler yedik, nereleri gördük o video yayınlanacak. Önümüzdeki hafta da onu izliyor olacaksınız. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese selamlar. 4 günlük 19 Mayıs tatilini birleştirdik. İzmir'den Eskişehir'e gidiyoruz. Ee, yol üzerinde birkaç yere uğrayarak gideceğiz. İlk durağımız Manisa'nın Kula ilçesi ve Google'dan bakıp bulduğumuz 120 evler pidecisinde bal kavaklı ıspanaklı pide yiyeceğiz. Ee, oradan sonra Kula peri bacaları var. Ee, burayı daha önce Kula'yı araştırırken daha önce gelmeyi düşündüğümüzde görmüştük ve tam yolumuzun üstü olduğundan oraya uğrayacağız. Sonra Kütahya'da bir akşam yemeği yiyip Eskişehir'e varacağız. Akşam da Eskişehir'de bir şeyler içer. Şehrin akşam tadını çıkartırız. Biraz soğuk olacakmış hava. Evet. Yarın ve öbür gün Eskişehir'de olup akşamına da İzmir'e tekrar geri döneceğiz. Kula'da görüşürüz. <gülüyor> Kula'ya hoş geldiniz. Kula. Şey oluyordu. <gülüyor>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 Bir tane kaşarlı kuşbaşılı, bir tane de ıspanaklı pideydi. Ispanaklı olan pide kapalıydı, ee, çok güzeldi, gayet beğendik. İçi harcı çok güzel olan, güzel bir hamur işi gibiydi. Ee, kaşarlı kuşbaşılı pide de güzeldi, fena değildi. Sadece üzerine e, sana yağ sürmüşlerdi. Ben o sana yağını çok fazla beğenmedim ama Eren onu da o şekilde çok beğendi. Güzel doyduk bence. Evet 58 lira tam bir esnaf lokantası 2 kişi efsaneydi ben çok beğendim evet. ikisini de. Karnımızı doyurduğumuza göre şimdi kula peri bacalarına gidebiliriz. Kula'dan giderken yaklaşık 10 kilometre sonra sol tarafta bu Kula Peribacaları Tabiat Parkı var. Biz de şimdi oraya geldik. Burçak şimdi bize buraların nasıl oluştuğu hakkında bilgi verecek. Çünkü o yolda o kadar. Nasıl oluşmuş aşkım burası? Burası sel sularının etkisiyle oluşmuş. Peribacaları genelde daha çok sel suların etkisiyle oluşuyormuş zaten. Ee... Üst kısımları daha yumuşak, üst kısımları da daha sert toprak olması sebebiyle sağ sularıyla bu şekilde şekiller oluşuyormuş toprakta. Alt taraf demek ki eriyor, üst taraf mı kalıyor? Evet, aynen öyle. Tamam. Bravo, tebrik ediyorum seni. Bir kere de anlıyorum anlatılanı. Burası aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek jeoloji parkının bir kısmıymış. Yani Kula Peribacalarının biraz daha ilerisinde e, muhtemelen belki görürüz, belki göremeyiz. Hocam bir jeoloji tabiat parkı var burada. E, Kula daha çok volkanik e, bir arazinin üzerine kurulduğu için etrafta böyle volkanik taşlar kayaların olduğu e, büyük bir alan var. Zaten buraya yanık ülke deniyormuş bu volkanik taşlardan dolayı. Çok fazla siyah volkanik taşlar olduğu için. Buradaki bu peri peribacaları şu anda henüz oluşum aşamasındalarmış. O yüzden böyle e, tamamı çok şekilli değil. Ama o oluşmaya başladıkları, yavaş yavaş aşınmaya başladıkları şekilleri görebiliyoruz. O yüzden de aynı zamanda Kapadokya'daki peribacalarının da e, sanki ilk evrelerini görüyormuşuz gibi bir his uyandırdı bizde. Çok hoşumuza gitti o yüzden. Henüz oluşum aşamasında olduğu buradaki şekillerden de anlaşılıyor. Hele yakından daha da garip. Kil toprak aslında. Ana. Ana. Ana. Şu an geleceğin karibacalarını <gülüyor> hani eline <gülüyor> dağıttın. <gülüyor> Aynen. Aa ne kaymış akmış. Aynen. Üstleri herhalde kuruyor ve kalıyor değil mi? Bak üstler kurumuş gibi. Evet. Değil mi? Muhtemel. Buralar şey rutubet almış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bildiğin çamur ya. Çok ilginç. Nasıl bir yer sence burası? Güzel. Güzel değil mi? Çok bilinmeyen ama gerçekten böyle insanın güzel fotoğraflar çekilebileceği, şaşırabileceği bir yer. Evet, bence de. Bugün hava çok soğuk ve biraz da yağışlı. İkimiz de biraz önce burada düştük arka arkaya. <gülüyor> Bunlar da bizim burada bıraktığımız yüzler. ve seramik kenti Kütahya'dan selamlar. Evinize hoş geldiniz. <gülüyor> Kütahya Seramik. Kütahya'ya geldik. Bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi yemek yiyecek ve tatlı yiyecek bir yer bulmamız lazım. Biraz uykumuz geldi kahvemizi içelim açılalım. Tamam hadi beni kahveciye götür. Germiyan konaklarının bulunduğu bir Mahalleye geldik. gelmeyen sokak. Yok gelmeyen konakları diye geçiyor. Evet, doğru tamam. Ee, bunlar yani bu konakların içinde yemek yeniyordu. internet okuduğumuz kadarıyla ama hangisini sorduysak sadece kafa bölümü açık dedi. Biraz sokağa yürüyüp olmadı. Başka bir yer arayacağız. Hiç bir yerde yemek bulamadık yani şu an. Çinli müzeleri var. Fesnehan diye bir restorana geldik. Hem restoranın Kendisi hem menüsü çok lezzetli gözüküyor, güzel gözüküyor. Şu an biz Kütahya usulü cimcik yani eksiz mantı. Bir de el tepsi mantı söylüyor iki porsiyon. Sonrasında tatlı söyleyeceğiz ama hem mekan mezeler, gelen ekmek vesaire çok kendine has ve gerçekten lezzetli. Çok beğendik bunu. 1200 küsür yorumu var Google'dan. Puanı da 4.7 zaten. Ne kadar iyi bir yer olduğu da oradan da belli. Burçak cimciği tat bakalım. Hemen. <gülüyor> Şimdi böyle. Biraz bize acaba ilk sadece hamur gibi bir şey mi diye düşünmüştük ama... Yiyince güzel bir tat geliyor insanın ağzına böyle hafif sütlü sütlü. Çok güzel bence ya. Bence de güzel. güzel. Sütle erişte gibi. Evet sütle erişte gibi aynen. İyi, iyi buldum ha. <gülüyor> bu da tepsi mantı. Ona da bakalım şimdi. Bu da fena değil. Yani hafif bir yemek olarak o daha güzel. Senin yediğin. Öyle mi? Aynen ama bu da fena değil. Hangisinin? Hangisinin? Bırakayım acaba. <gülüyor> <gülüyor> Hımm, biraz yağlı. Evet yağlı ama güzel değil mi? Evet, güzel ya. Güzel. Mantı güzel ya. Güzel. Bir de tabii bunlar yetmez diye Trabzon pidesi söyleyeceğim. <gülüyor> doğru yola çıktık şimdi Kütahya'dan. Fesleğende yediğimiz yemeği gerçekten beğendik. Güzeldi. Sadece sonradan söylediğimiz pide birazcık gereksiz oldu. Çünkü çok fazla hamur hamur hamur yedik ve şu an ölmek üzereyiz. Umarım Eskişehir'e sağ salim ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Kütahya'daki saçma sapan gezimizden bu kadar. Eskişehir'de görüşmek üzere.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 Şimdi yol üzerinde Firik Vadisi'ne uğrayacağız. Ee, oradan sonra da bir yemek yer ve eve döneriz artık. Firik Vadisi'nde görüşürüz. Görüş yüksekte olduk bir anda. Evet. Burası böyle filiklere ait bir yapı. Gerbek kaya. Sigara içiyorlarmış. <gülüyor> evet. Görebiliriz. Filiklerden kalma sigara zahmetlerini. Bu odada da içiyorlarmış. Orada da mı? Orada da içiyorlarmış. Ya işte. Alkol yok muymuş ya filiklerde? Sigara var. <gülüyor> Bakın bir <gülüyor> Çay daşıyorlar. Çaydı. Çayı bulan millet mi? Buradan birbirimizi görebiliyoruz. <gülüyor> Küçük yazılık haya diye bir yer gördük yolun. Hemen kenarında oraya doğru yürüyoruz. Ağaçların arkasında hemen bir fili anıtı. Çalıların arasında da bir firik kertankelesi. <gülüyor> <gülüyor> Yılan olmasın da. Firik yılanı. Hmm. Da evet, şu an yazılı kayanın arkasındayız aslında burası kayanın arkası. Bu yazılı kaya bir açık hava tapınağıymış. Hemen karşısında da kırk göz kayalıkları var. Burası zamanında e, kaya mezar olarak da kullanılmış. Buralar, tabi burası işbere çıkmıyor ama birbirine içeriden merdivenlerle bağlı yerleşim yeriymiş. Yukarılarda da yine göz göz odalar var ama tabi çıkamıyoruz biz şu anda oraya. Burada da bir insan yüzü olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu yazılı kayanın arkasına dolanınca burada da bir adet... Parmaç'la karşılaştık. Şöyle şu şekilde. Merdivenler var. Aşağıya doğru. <gülüyor> Yazılı kayaya çok benziyor. İsmi bitmemiş anıt. Yol bu tarafa doğru da devam ediyor. Ama biz bu kayalıkları dönüp, köyün ön tarafına çıkıp, yolumuza devam edeceğiz. Yolda da sürekli banklar vesaire var. Çok güzel baktığınız doğa. Oturması çok keyifli. Şurada da var bir tane ileride. Manzarası da o banka oturunca. Şu şekilde. itibariyle Afyon'a giriyoruz. Ne yiyeceğiz Afyon'da? Tabii ki Sucuk Döner. E, Gözde Döner diye bir yer var. Afyon Kalesi'nin bulunduğu yere yakın gözüküyor haritada. Oraya gidiyoruz. bana 4.6, 600 yorum vardı. E, oradan sonra da Tatlına Eğenir dedik. Baktık ki Nur Lokantası diye bir lokanta var. E, ve manda kaymaklı <gülüyor> ekmek kazayıfı yapıyorlar. Sonrasında da yanında bir çay Oradan sonra artık bitiyor. Artık bitiyor. Artık bitiyor. <gülüyor> İskender ve sucuk ekmek. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <Yani> gerçekten. <gülüyor> gerçekten. Ya bundan tat bakalım. İskender nasıl? Hmm. Hmm. Bu da güzel ama sosu biraz <gülüyor> sucuk tadını bastırıyor. Ama hmm. güzel. Hmm. Tereyağılı demişti zaten. İkisi de çok güzel. Ama Balıyorum o zaman tamam. ben de. kadayıf yon kareyi sarfalesi <gülüyor> son olarak e, kadayıfımızı da yedek etmek kadayıfımızı o da çok güzeldi ee... Çok güzel bir üç gün geçirdik, giderken Kütahya'ya uğradık, Kütahya'yı gördük, orada cimcik yedik. Eskişehir zaten çok güzeldi, dönüşte Firik Vadisi mükemmeldi. Gerçekten çok üzüldüm, daha çok vaktimiz olmadı ve yeterince gezemediğimiz, yeterince her yeri göremediğimiz için. Ee, ama inşallah daha sonra, daha uzun bir süre zarfında gezmek için Firik Vadisi'ne tekrar kesinlikle geleceğime eminim. Son olarak Afyon'a uğradık, Afyon'da sucuk yedik. Ekmek kadayıfı yedik. Şu an e, sucuk insanlar olarak Ekmek kadayıfını yediğiniz yerin ismini de söylesene. Ekmek kadayıfı Nur Nurlok, Lokantası'nda yedik ekmek Aynen. kadayıfını. E, sucuğu da Gözde Döner'de yedik. Gözde Döner çok güzeldi. Gerçekten çok iyi, kibar, harika insanlardı. E, bu gezimizden bu kadar. Daha eve 4,5 saatimiz var. Artık bir an önce eve gitmek istiyoruz. Çok yorulduk çünkü. Hoşçakalın. Hoşçakalın.